davetlerimiz. Ee, bu güzel gece hepiniz hoş geldiniz. <gülüyor> <Çok teşekkür ederim. gülüyor> Kolay değil 51 yıllık bir çınar olmak. Ama çınarın ilk doğuna tane sevgili abimiz de, abilerimiz de burada. Eee tabii bunu bu çınarı da yaşatmak zorluğu Sizlere dair aynı zamanda yıllar önce de bu grupta Çınar'ın dalları olmayı başarmış değerli abilerimiz, büyüklerimiz de orada. Ben ilk önce çok yıllar önce çalışmış ama ne yazık ki rahmete kavuşmuş değerli abilerimizin isimlerini bir zikredeyim. Ondan sonra burada olan Yavuz'um hoş geldin. Sevgili Abte abimiz, Abtimetin olduğu abimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet. Evet. Aynı zamanda Ferru Öztürk abimiz, evet. evet. evet. ee, Üluburgal'dan değerli bir büyüğümüz Şevki. Dolayısıyla ben hatırlamıyorum. Şevki o da rahmetli oldu. Aynı zamanda yine gitar kodukta gitar çanak Amel Kutluğa'yağı biz <gülüyor> Bu arada, az önce ünlemin ilk başında şöyle bir şey söyleyeyim. konuşmamın ilk başında Bu işin tohumunu atan Başka rahmetle kavuşan hatırlamadığını Bahsedeceğim ondan. Şimdi Aramızda bu çınarın tohumunu atan sevgili Bulcan abimiz, abi bir ayağa kalkabilirim, bir ayağa düşüyor. Onunla beraber, onunla beraber, orada randeve kavuşmuş, randeve kavuşmuş. <gülüyor> sevgili Hasan Özalp abimiz, gerçekten, inanılmaz bir şekilde, önderlik yapın bu orkestranın uzun yıllar yaşamasına, ayakta durmasına vesile olmuş. Merhaba. Hepsini e, saygıyla ve rahmet davranıyoruz. Allah mekanlarını cennet eylesin. Şimdi ben şu anda aramızda bulunan değerli büyüklerimizi ilk önce Burcan abiyi az önce alkışlattım ama bir kere daha alkışlayalım. Evet. O bu işin başlarsak cesaret ister. Gerçekten büyük cesaret ne güzel iş yapmışlar. Bizler de onlara özenerek bu işe heves edip bu çınarı ayakta tutmaya tutmayı başarıyoruz. Gayret ediyoruz demeyeceğim. Allah'a şükür olsun. Kendimize güveniyoruz. Başarıyoruz. Sanıyorum biz de alkış harf ediyoruz. <gülüyor> Çünkü yıllardan beri gittiğimiz her yerde Denizaltı orkestrası demiyoruz. Silip Deniz orkestrası diyorum. Şimdi daha önceden bu grupta çalışmış değerli abilerimiz burada. Ben onları da gururla takdim etmek istiyorum. Bana göre kendisi Trakya'nın en tertemiz gitar çalan insanı olan Yakup abimiz. rahmetli Abdü ile inanılmaz bir uyum içinde bas çalan Halil abimiz. Orkestramızın her zaman gönüllü halk müziği damında bize katkılarıyla, bağlamayla, bağlamasıyla ve kendisinin bağlama çalıştığına her zaman hayran almak sevgili muhalem arkadaşım. ne kadar güzel, ne kadar güzel böyle bir olaya vesile olma. Ee, şimdi kendinizden bahsedelim, içinizdeki mümkün mümkün ister istenkisi. Ister, Ömrün boyunca gitar çalışını en çok kıskandığım adam. <gülüyor> <gülüyor> evet birli solist abimiz Güven abimiz yine solistlerden devam edelim Erdoğan kardeşimiz evet. sevgili Hasan abimiz Orhan. <gülüyor> evet. Çocukluk arkadaşım aslında Trafya'nın en iyi neyincisin sen? Matelisti Cengiz arkadaşım. <gülüyor> bilgisinin yani bilgisinin yeri vardı. Evet. Desteklerini bizden esirkemeyen bana göre benim tanıdığım en harika müzik öğretmenlerinden bir tanesi. Bu işe gerçekten temin vermiş. Silikli'de en çok alkış tanesi gereken özgürlük almış. Volkan. Batari de Trakya'nın en yakışıklı batarisi. Seçil tıklanma. Daz kardeşim Gökhan Küçük. Bir gün gitarda da kardeşim, o da bize destekledi bu akşam. Ve biz programımıza e, bu akşam size... Efendim. Selam. Geldin teşekkürler Haa. ben Teşekkür ederim. Evet, ben Erdoğan Öğren. <gülüyor> Teşekkür ederim. Alkışlanmayanlar var, küstüm. <gülüyor> evet, teşekkürler. Şimdi e, programımıza 70'lerden günümüze e, bir dönem dönem eskiler ve müzikler sunmaya gayret edeceğiz. Şimdi enstrümantal bir parça çalacağız. Biraz haddimizi aşacağız. Pink Floyd'un Duval adlı parçasından küçük bir bölüm sunacağız. Ardından e, sevgili Ucan abimiz o 60'lı yılların çok güzel parçalarından her yerde kar var parçayı kendisi size takım 15 seneler evet nasıl oldu? Naip arkadaşımla gittik, müracaat ettik. Onları aldık, çuvalda sırtladık, merceğin yokuşunda tamirde girdik. 15-20 tane kavilde günlerce olduk. Ama bol adam Biz bir koca bulduk, e, Hüseyin dökeri. Ev tuttuk beraber onunla beraber. Onu ben çalıştık ve ben duyulduktan sonra bu değerli arkadaşlarım ne attı. attı. Ve Karamusta meydanda cidden apte bir şeyimde karın, bundan birbirine saracağım ha. Sanalim, biz şunu yaptı, Biz pandoda devam ederken bir bir jazz grubu, peki başka e, da akordion çalıyor. Biz jazz kurduk, ama itidayi, ben de mikrofon yok neyse, takip eden illa olsun ne ocesi. Ya dedim, ne yapacağımı yine dedim. ama demiş ki, Hasan abi çatıgın ahmetli, ben ayağım Allah böyle, ilet çerzaneden aşağı düşmesin diye. Ben hoş atladım, öyle bir şekilde kurtulduk ve bugüne getiren bu arkadaşlara ve onlara takip daha belalı olan arkadaşlarımın hepsine çok teşekkür ederim. Yarı basın taşmışım. <gülüyor> Öğretmen, şey, spor kulürünün temelini atıyoruz. Naitiyetimiz bir usta, devletten bir kişi. Kimse yok. Kimse yok. Ondan sonra herkes geldi. Helal olsun. Bu arkadaşıma çok teşekkür ederim. Bizi taşıdı ve bugüne getiren diğer bu arkadaşlarıma alkışlarım. Evet, Burcan abime gerçekten az önce söylediğim gibi... Bu çınarı tohumuna attığı için rahmetli Hasan abimizde de der, rahmetli Attı abimizde de der. gerçekten bana göre Trakya'nın en iyi baterisi yeğenleri de aynen onun gibi onun izinden gidiyor, ona da Yavuz kardeşimi de alkışlayalım. Gerçekten o da sürünlüğü bir her yerde inanılmaz bir başarılı şekilde e, temsil ediyor. Kendisine teşekkür ediyorum, Sağ olsun. Evet, şimdi Programımıza 70'lerde iz bırakmış bir parçayla başlıyoruz. Güven abinin çok güzel bütün şarkıları söylüyor. O yüzden de pıskanıyorum. Mikrofonu içimsiz ayarlamaya çalışıyorum ama her seferinde de sesi güzel çıkıyor. Anlamadım. Evet bir alkışla Soğuk Bahar rüzgarları Teşekkürler, sağ olun. gordo arasında sen gibi senin her sonbahar gelişinde dostlar yapraklarla kurudaklar arasında sen gibi senin attığın var sen gibi İzlediğiniz yanına buyurun. Lütfen bir sahnede de alkışalım. Fahramı sahneden. Lütfen. Sahnede de el beraber görüntülelim. Evet. <gülüyor> Kuvveti bir şekilde alkışlıyorum. Ben geçenlerde kendisini davet ettim. Müle burada ağır hasta bir ablası olduğunu biliyorum onun yanına gitti herhalde o yüzden gele gele ben bir kere daha alkışlayacak bir ilanı tabii 20 yıllardan doğadalardı orkestranın da göreceği Ellerinize sağlık. Ağzınıza sağlık. sağlık. Evet bu arada Rahmetli Hasan abimizin çok değerli eşi Göşen ablacığım bize annelik etti. Yıllarca bu orkestra kurulduğu zaman zaman onu anlediyorduk. Yıllarca öğrenciler yetiştirdi bu memlekete. Ona da hoş geldiniz diyorum tekrar. Ellerimden öpüyorum. Altyazı Here, Amen. de esas hedef şu. Birinci derece dostluk, müzik ikinci planda. Onu da iyi yapıyoruz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu akşam, bu akşam gerçekten nikah ve fuhal sergi salonumuz, Silivrimizin tarihi kokusu koktu ve bize geçmişten bugüne bizlere çocukluğumuzdan ben Silivri'de doğdum. Burada büyüdük çocukluğumuz, delikanlığımızda hep vardılar. Güven abim özellikle hayatta olan ve hayatta olmayan Deniz Orkestrası'na görevi yapmış hayatta olmayanları rahmetle anlıyorum. Burada olanları da önlerine saygıyla yediyorum, ellerinden öpüyorum kendilerini. Hani bizi biz yapan değerler vardı, işte bizi biz yapan değerlerimiz biz onların izinden gençlik, gerçekten onların izinden, onların açtığı bu güzel sanat müzik yolunda devam edeceğimize hiç kuşkunuz olmasın ve sonuna kadar her zaman yanınızda olacağınızı belirtmek istiyoruz. Hani bazen bir yudum çay, bir yudum kahve içerken bir şarkı dinlersiniz veya bir müzik dinlersiniz. İşte o susarsınız ve o şarkı sizin ne demek istediğinizi, neler düşündüğünüzü, neler hayal ettiğinizi hepsini yansıtır. İşte bize bu akşam gerçekten bu müzik ziyafetinizle geçmişten bugüne bizi götürdünüz. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Volkan hocam zaten maestro. Onu ayrı bir akşamancıyı istiyorum. Hepinize <gülüyor> iyi eğlenceler, iyi seyirler diliyorum. İyi ki varsınız. Sizden sizleremizin gururu olmaya devam edeceksiniz. Sağ olun. Amen. abimiz gelemedi şefimiz. Ee, onunla ilgili komik bir anımız var. Şimdi Akbank kampında çalıyoruz. Ara verdik. Oturduk işte çay içiyoruz. Rahmetli Erol Günaydın, Selim Naşit, Engin Çağlar yani hep beraber oturuyoruz. Şimdi ben dedim ki dedim işte demez olaydım. Ya arkadaşlar dedim Acaba şu benim oturduğum yerde veya sizlerin oturduğunuz yerde Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almaya giderken geçmiş midir? Acaba atının ayağı buraya basmış mıdır? Herkes tabii hakikaten olabilir falan. Ahmet abimiz şefimiz hayır dedi. Yanlış biliyorsun sen dedi. Ne oldu? Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almaya Üsküdar tarafından geldi dedi. Şimdi Ahmet abici yapma. iki gözü Şimdi rahmetli Abdik kardeşim diyor ki ya diyor Ahmet abi haklı diyor. Neden? Şimdi kızdırmak için. Tuzla Piyade Okulu'nda Farkı Sultan Mehmet uğramış oradan da dört tane tam da iki tane top almış. Oradan vermişler falan. Şimdi hakikaten inat etti. Yani yok. Erol abi diyor ki ya yavrum Ahmetciğim yapma iki gözün Bak güven haklı. İşte Haliç'te gemiler yüzdürüldü bilmem ne. seni söylüyorum. Karacoğlu damarı var, Pınar Kaynarca köyde. Karacoğlu damarı olduğu için yine tekli tamam. Şimdi biz öyle bir, bayağı bir, bir kır, kırıldık yani. Ve ikinci iki bölüm başladı. Herkes dans ediyor. düşün şimdi bir solist, ben şarkı söylüyorum. Kardeşlerimizle beraber. Şimdi birdenbire orgu sesi kesildi. Ahmet abi de orgu çalıyor. Aa, baktım, dans ediyor herkes. Hepimiz halil Yaakup'e çalıyoruz. Apti de oldu. Ahmet abi bana doğru gelmeye başladı. Eyvah dedim kavga etmeye geliyor herhalde. Tam da zamanlı buldu arkadaşlar. Dostlar ne dedi biliyor musunuz? Geldi kulağıma. Ya güvenci özür dilerim. Ben Fatih Sultan Mehmet ile Yıldırım Beyazıt'ı karıştırmışım. Yıldırım, o Ankara Savaşıberi olduğu için Yıldırım Besri o oradan öyle gelmiş. Ve bir de efendim, bir de şunu da anlatacağım. Tekirdağ Festivali'nde çalıyoruz. Eskiden ekolar vardı, bantlı ekolar. Hani